Berk'in bu geceki ödevi için 45 numaralı sorudan başlayıp 75. soruya kadar olan tüm soruları çözmesi gerekiyormuş. 75. soru da ödeve dahil. Eğer Berk kendisine verilen ödevi layıkıyla, hakkıyla yaparsa, yani soruların hepsini cevaplarsa, kaç tane soru çözmüş olur? Sorumuz bu. Diyebilirsiniz ki bu soru çok kolay. 75'ten 45'i çıkarırız, 30 tane soru çözmüştür, bitti. Ama dikkatli olalım. Buraya bir soru işareti koyalım. Şimdi neye dikkat etmemiz gerektiğini daha iyi anlayabilmek için daha küçük sayılar kullanarak bir örnek daha yapalım. Diyelim ki Berk 3'ten 6'ya kadar, 45'ten 75'e değil de 3'ten 6'ya kadar olan soruları çözecek olsun. Berk de mutlu olur. Eğer az önceki yöntemi kullanırsak 6'dan 3 çıkarırız. Berk 3 soru yapmıştır diye cevaplayabiliriz. Ama önce soruların bir numaralarını yazalım. Soru 1, soru 2, Soru 3, 4, 5 ve soru 6. Berk üçüncü sorudan başlayıp, soru 6 dahil çözecek. Berk'in çözmesi gereken soruları şimdi daire içine alalım. Soru 3 ve soru 6 dahil. Eğer 6'dan 3'ü çıkarırsam, sadece soru 4, 5 ve 6'ya dikkate almış oluruz. Oysa Berk üçüncü soruyu da çözdü. Üçüncü soru da dahil. Berk 6 eksi 3 artı 1 tane soru çözüyor. Yani 4 soru çözmüş oluyor. Başlangıçtaki soruyu dikkate almamış oluyoruz. Eğer sadece son sorudan ilk soruyu çıkarırsak aradaki farkı buluruz. Başlangıçtaki soruyu hesaba katmamış oluruz. Yani bu sorunun cevabını vermek için 75'ten 45'e çıkarmak yeterli değil. Çünkü çözdüğü ilk soru olan 45. soruyu hesaba katmamış oluyoruz. Dolayısıyla... 1 eklemeliyiz. O zaman Berk, Evedevi ödevi için 31 tane soru çözüyor. Zavallım. Şimdi saymaya ilişkin bir soru daha yapalım. Fırıncıda bir bütün ekmek var ve bu ekmeği 7 eşit dilime bölmek için ekmeği kaç kere kesmeliyiz? Çok güzel soru. 7 dilimi sayarak da bulabilirsiniz. Oldukça kolay. Ama burada çok büyük bir sayıda yazıyor olabilirdi. 7 yerine ne bileyim, 777 yazıyor da olabilirdi. Evet, önce bir somun ekmek çizelim. Eğer bu ekmeği iki parçaya ayırmak isteseydik, kaç kere kesmemiz gerekecekti? Ekmeği ikiye ayırmak için sadece bir kere kesmemiz yeterli olacaktı, değil mi? Ortadan ikiye kesersek ekmek ikiye ayrılır. Peki bu somunu üç parçaya ayırmak isteseydim ne olacaktı? Üç dilim olması için bir, iki kere kesecektim. Evet, sanırım neler olduğunu görmeye başladınız. Şimdi 4 dilime ayırsak, 4 parçaya ayırmak istesek, 4 parça için de 1, 2, 3 kere kesmeliyiz. Örnekleri devam ettirebiliriz ama sanırım bu kadarı yeterli. Yani kaç dilime ayırmak istiyorsak, dilim sayısı eksi 1 kere kesmemiz gerekiyor. Yani 7 eşit dilime ayırabilmek için o zaman ekmeği 6 kere kesmeliyiz. Niçin olduğunu da burada görebiliyoruz. Son dilim için, son parça için kesmemize gerek yok. En sondaki dilim, en sondaki parça kendiliğinden ayrılıyor. Bu sorulardan bir tane daha yapalım. İsmail düz bir çit yapmaktadır. Kazıkları bir metre aralıklarla çakıyormuş. Eğer çitin uzunluğu 18 metre ise kaç tane kazık gerekecektir? Sorumuz bu. Yine önce küçük rakamlı bir örnek yaparak düşünelim. Çitin uzunluğu 18 metre değil de 2 metre olsun. 2 metre uzunluğunda bir çit yapabilmek için İsmail ilk kazığı çaktı. 1 metre sonra ikinci kazığı çaktı. İkinci kazıktan 1 metre sonra da üçüncü kazığı çaktı. Ekmek örneğini düşünürseniz buradaki farklılık şu. Burada çitin bitiş noktalarını da yapıyoruz. Çitin bitiş noktalarını da sayıyoruz. Bir de mesela 3 metrelik çiti düşünelim. 3 metrelik bir çit yapabilmek için 1. kazık 1 metre daha gidelim. ikinci kazık 1 metre daha gittik. 3. kazık ve 1 metre daha gidersek 4. kazık. Yani 3 metre uzunluğundaki çit için 4 tane kazık kullandık. 4. Her bölümün başlangıcı için bir tane kazık kullanıyoruz. En sondaki bölümü kapatmak için artı 1 tane daha kazık kullanıyoruz. Yani kaç metrelik çit yapılacaksa bundan bir fazla kazık gerekiyor. Yani 18 metre uzunluğundaki çit için İsmail'in 19 tane kazık bulması ve çakması gerekiyormuş. Kolay gelsin İsmail.